Peki hocam fizik tedavi ağrılı bir süreç midir? Yani hasta fizik tedavi esnasında ağrı duyar mı? Şimdi ha, o şöyle fizik tedavi yöntemleri uygulanırken evet. mesela elektroterapide hasta terapi sırasında biraz küçük küçük böyle elektrik geldiğini hissedebilirim. Ki bunu çok ağrı saymıyoruz. Ham baş başka şöyle hastalar oluyor. Ortopedik ameliyat oldu ya da herhangi bir nedenle eklem kısıtlığı yaşıyor hasta. O zaman o eklem hareketini geri kazanmak için egzersiz yaptığımızda hasta bir miktar ağrı hissedebiliyor. Hı hı. Biz bu ağrıları hissetmemesi için tedaviye katkıda bulunması için tedavilerin hani ilaç tedavileri ağrı ilaçları vesaire hı. verebiliyoruz. Bu hepsi yani bu sadece o an ağrı kesmek değil de bu fizik tedavi sürecinin en iyi faydayı görebilmesi için hastanın sonuç olur. Hatta her gün gelip gidiyor. Bu tedaviden bir sonuç alması lazım ama ağrı nedeniyle izin vermiyorsa bize sıkıntı olur. O yüzden ilaç tedavisinin eşliğinde fizik tedavi yaparak en iyi sonucu alabiliriz. Evet.